Başka bir soru kleptomani hastalığı hakkında bilgi paylaşımı yaparsanız çok memnun olurum demiş. Burada yerini ayırmıştım ben kleptomani ile ilgili en güncel sınıflama bilgisini de aktarayım size. Kleptomani çalma hastalığı yani e, kleptokrasi mesela hırsızlar rejimi diyelim kleptomani de bir çalma hastalığı şimdi yani adam hem hırsız hem hasta olabilir mi Evet böyle bir grup insan var Ben bakırköy'de adli psikiyatri yaptım adli psikiyatride e, adli psikiyatride e, bazı insanların yaptığı hırsızlığın kleptomani sınıfına girip giremeyeceği e, tartışılıyordu onlara göre raporlar düzenleniyordu e, birçok kişi yani kleptoman taklidi yapıyor yani ben çaldım ama hani bir sor bakalım neden çaldım gibi. Hastalığını kanıtlamaya çalışıyor. Kleptomanların çok tipik özelliği şudur. Çok değerli şeyleri çalmazlar. Yani hırsızlar sağlam, paha, yükte hafif, pahada alır şeyleri seçerler. Oysa kleptomanlar küçük şeyleri, çok da değerli olmayan şeyleri çaldıkları için e, yaptıkları eylem bariz bir biçimde hırsızların eyleminden ayrışır. Bu önemli bir şey. E, kleptoman ile ilgili DSM-5 yani bizim Kutsal kitabımız, İncil'imiz, Kur'an'ımız ya da işte Tevrat'ımız sayılabilecek psikiyatrin kitabı ne diyor? Bakın neler var. Kişisel kullanım için ya da parasal değeri açısından e, gereksinilmeyen nesneleri çalma dürtülerine karşı, iğneler biçimde karşı koyamama. Yani şimdi koskoca kadın gitmiş, ezra eden diş fırçası çalmış yani orta sınıfa veya üst sınıfa mensubi. bir kadın bir diş fırçası kaç paradır bilmiyorum şimdi ama herhalde çok kıymetli bir şey olmasa gerek gidiyor onun çalıyor. Öbür taraftan bir anahtarlık çalıyor. Diğer taraftan bir şeker çalıyor vesaire. Veya bir yerden uydurup bir iç çamaşırı çalıyor vesaire. Çalmaya yeltenmeden az önce giderek artan bir gerginlik duyumu. Yani böyle bir kaşınma hali gibi diyelim. Hani içi ne diyorlar? Gidişiyor. Yani Urfa Antep yöresinde hastaların böyle bir tabir kullandığını görüyorum. Yani bir huzursuzluk hissediyor. Ee, çalarken haz alma, sevinç duyma ya da rahatlama. Yani tam o çalma anında da bir gevşeme. Öfkesini göstermek için, göstermek ya da öç almak için çalma eylemine girişiliyor değildir. Yani karşıdakine zarar verme maksadı yok. Çaldığı yerden o oh olsun gördün mü ben onun malını nasıl çaldım? değil ve bu eylem bir sanrı ya da varsaniye karşı bir tepki değildir yani olmadık bir hezeyan beyinden geçen tuhaf bir e, düşünce yani bu işte kutsal kasenin bir parçası olup ben bunu alırsam işte falan filan olacak gibi bir düşüncede değil yani sadece o çalmaya karşı duyulan büyük bir haz fetişistik bir haz gibi düşünebilirsiniz Yine çalma davranım bozukluğu mani dönemi ya da toplum dışı antisosyal kişilik bozukluğu ile daha iyi açıklanamaz. Ne demek bu? Yani bizim sık değindiğimiz antisosyal, psikopat, yani asosyal değil bakın. Yani toplumdan kaçınan filan değil. Az önce aklı taklığımız şizolik filan gibi değil. Antisosyal, toplum düşmanı, hukuk düşmanı, başka insanlara eziyet etmekten zevk alan, vicdansız, katil ruhlu, ahlaksız, suçlu e, insanlardan değil bu kleptomanlar. Yani böyle alçak ruhlu insanlar değiller. Ama e, çalmaya karşı aynı bir kumarbazın dürtüsü gibi engelleyemediği bir dürtüyle hareket ediyor. Evet kleptomani hakkında da söyleyeceklerim bunlar. Kleptomani peki tedavi edilebilir mi? Bir dürtü kontrol bozukluğudur. E, ben zaman zaman karşılaştım. Başarılı sonuçlar aldığımız hastalarımız da oldu. Takibi çok iyi gitmeyen hastalara da oldu. Fakat kleptomani'nin yani daha doğrusu çalma davranışının sadece e, kleptomani ile ortaya çıkmayabileceğini, o az önce söylediğim hırsız e, ruhlu insanlar veya işte kasten yapılan hırsızlıklar veya karşıya zarar verme maksadıyla yapılan hırsızlıkların zaten hastalık sayılmayacağını söylemiştim. Fakat Çalma davranışı bazı başka psikiyatrik hastalıklarda da zaman zaman ortaya çıkabilir. Mesela bipolar hastaların manik dönemlerde ortalama insanlara göre 3 kat daha fazla çalma davranışı gösterdiğine ilişkin yayınlar hatırlıyorum. Dolayısıyla bir çalma davranışıyla karşılaşan psikiyatristin veya yakınlarının o kişinin gerçekten bir başka rahatsızlığı olup olmayacağını da sadece kleptomani değil, çalma hastalığı değil... Belki başka psikiyatrik hastalıklara da düçar olabileceğini düşünmelerinde fayda var ve doktorun da öğrende müdahalesinde fayda olabilir. Benim de çalma hastalığına müdahale ederken başka bir hastalık nedeniyle bunların ortaya çıktığına şahit olduğum ve daha sonra tedavisini öyle sürdürdüğüm hastalar olmuştur. Mesela bir bipolar hasta vardır. Başka bir anımda kleptomani gibi bana başvuran bir hastanın genç bir kız... Üstelik de psikiyatrik tedaviden fayda görmeye de başlamıştı. Daha sonra yaptığımız ilerleyen tetkiklerde hastanın aslında normal basınçlı hidrosefali denilen beynin sulanmasıyla giden bir yapısal değişime maruz kaldığını, yani aslında beyninin sulandığını, orada bir sıvı birikmesi olduğunu ve o sıvı birikmesine müdahale edildiğinde de beynin rahatladığını ve çalma davranışının ortadan kalktığını söylemek isterim bu da ilginç bir anekdot yani davranış çalma davranışı ama arkasında çok temel beyni ilgilendiren ağır bir hastalık olabilir dolayısıyla psikiyatristlerin özel ilk gördükleri hastalarda yani ilk kez kendilerine intikad eden psikiyatri intikad eden hastalarda rutin bazı biyokimyasal tetkikler yaptıkları gibi psikiyatrinin temel organı olan beyni de görüntülemelerinde çok büyük bir fayda vardır arkasında fark edilmeyen önemli şeyleri tümör gibi veya beynin işte hidrosefali yani beynin sulanması gibi tabloları görme imkanı doğacaktır. Yine bazı alzheimerleri, bazı demans pneumaları yakalama gibi imkanınız vardır.